Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hemen masanın üzerinde görmüş olduğunuz Huawei MateBook 14s dizüstü bilgisayarı anlatacağım, inceleyeceğiz ve özelliklerine göz atacağız. Şimdi biliyorsunuz biz kanalımızda Huawei'nin birçok ürünlerini inceliyoruz ama özellikle bilgisayar tarafında çok ciddi bir rekabet yaşanıyor. Huawei tarafında da ve Huawei MateBook serisinin birçok modelini son 2 yıldır piyasaya sürdü. Bizim de incelediğimiz hemen hemen bütün modellerde de inceledik. Bu arada işte D14'ler vardı. 14, normal 14 serileri vardı. Şimdi bu 14S olarak çıkan yeni seri ama önceki modellerden önemli farklılıkları var. Onları birazdan değineceğim. Şimdi her zaman yaptığım gibi dış görünümden bahsetmek istiyorum. Şu anda elimde elimizde tutmuş olduğumuz ürün böyle çalı yeşili gibi. Açık bir yeşil renge sahip. Güzel bir renk. Bunun bir de gri renk seçeneği var arkadaşlar ama ben bu yeşil çok beğendim. Çok böyle estetik ve hoş duruyor onu söylemiş olalım karşımızda 14 inçlik bir dizüstü bilgisayar var e, ekran olarak baktığımızda yanlarda biraz daha ince bir çerçeve karşımıza çıkarken üst kısımlarda biraz daha kalın bir çerçeve var Bu arada e, webcam tarafında artık webcam'i e, Huawei yukarı almış ekrana almış e, Aslında klavye de gizli bir şekilde olması gizlilik açısından güzeldi ama Kameranın açısını ayarlayamıyordunuz ya da en azından şöyle bir şekilde bir şey yapmanız gerekiyordu. Bence burayı almaları çok güzel olmuş, onu söyleyeyim. Yan taraflarda baktığımızda burada bir tane USB karşımıza çıkıyor. Diğer yan tarafta ise ki buradaki tip A bu arada sağdaki. Diğer taraflardaki ise iki tane tip C'miz var, bir tane de HDMI çıkışımız var, bir de kulaklık mikrofon çıkışımız var, başka bir giriş çıkış vesaire bulunmuyor. Güç düğmesi klavyenin en üst kısmına entegre edilmiş. Daha önceki modellerde olduğu gibi. Yine bir e, parmak izi okuyucu entegrasyonu söz konusu. İsterseniz parmak izi de açabilirsiniz, istiyorsanız kamerayı da açabilirsiniz. Artık size kalmış bir durum. E, touchpad hemen klavyenin alt kısmında konumlandırılmış. Oldukça da büyük onu söyleyeyim. Yaklaşık üçte birini neredeyse kaplıyor bu touchpad'imiz. Bunun dışında hani cihazın başka bir bağlantısı vesairesi yok. Yekpare bir gövdemiz söz konusu. Bunun dışında metal bir gövdemizin olduğunda altın çizim. Şimdi ekranda bir tablo görüyorsunuz. Biraz da teknik özelliklerden bahsedelim. Karşımızda 14.2 inçlik, 2.5K full view ekran, 2520 x 1680 çözünürlük, %100 SRC bir renk kimi, 1.07 milyar renk, 400 nit parlaklık ve 1500'e bir kontrast oranı olan bir ekran karşılığı. Bu arada ekranın yenilme hızı 90 Hz bu önemli. %90 da ekran gövde oranımız var. 3'e 2 bir en boy oranı var ve ve önemli bir şey bunu da söylemekte fayda var. Ekranımız dokunmatik arkadaşlar. Dokunmatik olmasına rağmen bu arada ekran çok kalın değil biliyorsunuz. Dokunmatik ekrandır, kalın, ekranlar biraz daha kalın oluyor. Burada çok büyük bir kalınlıkta olmadığını söyleyeyim. İsterseniz bilgisayar dokunarak da kullanabiliyorsunuz. Teknik özelliklere devam edelim. TÜV hat titreşimsizlik ve düşük mavi ışık sertifikası bulunuyor. 11. nesil Core i7 11.370H işlemcimiz var. Bu arada bu modelin... Bir de i5 sürümü de var. Fiyat verirken ikisinden de bahsedeceğim. Onu da altı özellikle çizeyim. 16 GB'lık DDR4 RAM'imiz var. 532 GB'lık bir SSD bizleri karşılıyor. NVMe türünde bir SSD'miz var ki bu i5 versiyonunda. i7 versiyonunda ise arkadaşlar 1 TB'lık bir SSD bizleri karşılıyor. Huawei Sound 4 Sarvant hoparlör ve 4 mikrofon var ve 5 metreden 360 derece ses alabiliyor. 60 watt saatlik pil kapasitemiz var. 15 dakikada şarjda 3 saat kullanabiliyoruz. 90 wattlık bir hızlı şarj adaptörüyle geliyor ve 90 dakikada %100'e kadar şarj olabiliyor. Huawei Share özelliğimiz var ama bu bayağı bir geliştirilmiş. Onun detaylarını birazdan anlatacağım. Parmak izi sensörlü güç tuşu ve 720p1 ekranımızın, 720p1 kameramızın olduğunu da söyleyelim. Şimdi gelelim yaşadığımız deneyime. Standart bir aslında Windows kullanan ki Windows işletim sistemine geliyor. Bir dizüstü bilgisayar var karşımızda. E, teknik özelliklerde söylediğim bir i5'li sürüm var, bir de i7'li var. Bize gönderilen i5'li bu arada. Ve bir i5 olduğu zaman 512, i7 olduğu zaman 1TB'lik SSD ile geliyor ki bence yani 1TB de fazla fazla yeter ki 512 bile fazla fazla yeterlidir. Deneyim olarak ise 11. nesil i5 kullandı veya i7 kullandığı için performans konusunda bir sıkıntı yok. Intel'in Evo platformunu kullanıyor biliyorsunuz ve Intel Iris ekran kartı var cihazın üzerinde. Bütünleşik bir ekran kartı olmasına rağmen oyunlarda da sizi yarı yolda bırakmıyor onu söyleyeyim. Hani tabii ki ne bileyim doğumda böyle yüksek çözünürlüklü işte sonuna kadar açayım bütün grafikleri de dediğiniz zaman bu bilgisayar size yeterli gelmeyecektir ama Oynatır mı? Oynatır. Doom bile oynayabilirsiniz ama tabii ki yüksek FPS e alamazsınız. Ama günümüzdeki oyunların hemen hemen tamamında Valorant olsun ya da CSGO olsun bu tarz oyunların tamamını çok rahat bir şekilde oynatabilir bir bilgisayar var. Bunun dokunmatik olması güzel eğer bilgisayarınızı dokunarak kullanıyorsunuz. Bu önemli bir özellik ki bu cihazın üzerinde de bulunuyor. bilgisayarınızı bu şekilde dokunarak da kullanabiliyorsunuz. Ofis uygulamalarına olsun, işte dışarıda kullandığı uygulamalar olsun herhangi bir sıkıntı yaşamadan bir rahat bir kullanım söz konusu. Orada bir sıkıntınız olmuyor. Onu da altını çizeyim arkadaşlar. Ve e, özellikle mobilite anlamında ihtiyacı olanlar için önemli bir dizüstü bilgisayar. Çünkü neden? Şöyle bu USB tip C bir adaptör var ve yan yüzde bulunan bu iki tane USB tipçeyle istediğiniz bir tanesini herhangi birini şarj için kullanabiliyorsunuz bu da önemli artılarından bir tanesi yani adaptör şarj için farklı bir adaptör ihtiyacınız yok standart bir 100 watt'a kadar olan bir adaptör işinizi görecektir diye düşünüyorum ve özellikle mobilite anlamında işte dışarıdan çalışanlar anlamında öğrenciler anlamında aslında güzel bir bilgisayar olmuş Huawei MacBook 14s bunun dışında Kullanım senaryoları olarak ne olabilir? İdışarıdan e çalışanlar. Bu bir. Mobil olarak çalışmak zorunda olanlar. Bu iki. Evde ve işte hibrit olarak çalışanlar. Şimdi bu da çok moda. Onu da söyleyeyim. Yani hem evde hem işte çalışanların sayısı oldukça arttı. 2 e, gün evde, 3 gün işte ya da 3 gün işte 2 gün, 3 gün evde, 2 gün işte gibi çalışma e, sistemleri de ortaya çıkmış durumda. Bu şekilde çalışanlar için de güzel. Öğrenciler için de güzel. 14 için ben aslında şöyle, Türkiye çok yaygın değil ama mesela ben kişisel olarak 14 için oldukça popüler bir format olduğunu düşünüyorum. Çünkü 13 kadar küçük değil, 15 kadar büyük değil ve hafiflik olarak da ki bu ürün 1.48 kg ağırlığında. Kullanım anlamında da size bir hani 1,5 kiloyla taşıdığınız zaman rahatlıkla her yere götürebileceğiniz ve çantanızda da sırt çantanızda ağırlığını bile hissetmeyeceğiniz kadar ince bir dizüstü bilgisayar olmuş. Şimdi 4 tane hoparlör ve 4 mikrofon var dedik. Bununla ilgili bir testimiz var. Biliyorsunuz biz bir sesi açıp en azından desibel görüntüsünü alıyoruz size. Şimdi önce onu izleyelim. Arkasından bir de kameradan bahsetmek istiyorum. Kamera dediğim gibi artık şuraya alınmış durumda. Ve buraya alınması bence bir tık daha iyi olmuş. Açıyı ayarlayabiliyorsunuz. Daha açıya baksın, daha yukarı baksın gibi açıyı ayarlamanız mümkün olabiliyor. Kamera videosu örnek videosunu da izleyelim. Daha sonra incelemeye devam edeceğiz. The first time I've gone Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoyu Huawei MacBook 14s'in kamerasını kullanarak kaydediyorum. Sesi ve görüntüyü tamamen yine bu webcam'in üzerinden almış bulunmaktayım. Bu arada e, videonun içinde söyledim ama bir kez de altını çizmekte fayda var. Artık kamera ekranı monte edildiği için böyle bu şekilde ekranımızı hareket ettirdiğimiz zaman kameramızın da görüntü açısı ve gördüğü alanda değişmiş oluyor. Bunu da altın özellikle çizeyim. Şimdi biliyorsunuz Huawei dizüstü bilgisayarlarda Huawei'nin ekosistemindeki cep telefonlarını rahat bir şekilde kullanım imkanı sunuluyordu. Ne yap nasıl yapılıyordu? Etrafta bir Huawei ve destekleyen bir Huawei telefonunuz varsa bunun üzerindeki bir PC Manager uygulamasıyla etkileşim sağlıyorsunuz. Zaten bu uzun yıllardır var. Ama bu modelde o biraz daha ileri taşınmış. Çoklu pencere açabiliyorsunuz. Farklı özellikleri kullanabiliyorsunuz. Ayrıca mesela Huawei'nin işte kulaklığında diyelim getirdiniz, açtınız kapağını hemen otomatik olarak bağlanayım mı diye size soruyor. Mesela bu bilgisayar. Ya da Huawei'nin tableti varsa, tabletin de çizim yaparken bu ekran üzerinde, o tablet üzerindeki hareketleri ekranınızda görebiliyorsunuz, bilgisayarda görebiliyorsunuz. Bu tarz böyle hani ekosistem ürünlerinin birlikte kullanımı da yine bu dizüstü bilgisayarla beraber artık bu ürünlere de gelmiş durumda. Bu da... Önemli artılarından bir tanesi. Zaten var da bunun bir kısmı ama çok daha iyi bir hale getirilmiş. Onun da altını özellikle çizeyim. Şimdi gelelim Huawei Mate 14s'in pil özelliklerine. 60 saatlik bir pil olduğunu söyledik. Şimdi bu pili kutusundan çıkan adaptörle USB Tip-C üzerinden şarj ettiğimize söyledik. Testler de yaptık tabii ki mesela video testi yaptık biz her zaman olduğu gibi PC Mac video testinde 12 saat 12 dakika Bu da ilginç bir değer olmuş bu arada 12 saat 12 dakika gibi bir değer verdi Arkadaşlar bu çok iyi bir değer Çünkü e, neden hani bunu sabah aldınız yüzde yüz akşama kadar hani 12 saat bile kullanamazsınız zaten de 8-9 saat bir iş e, saatinden bahsediyorum Hani 9'da 10'da başladığınız çalışmaya, akşam 9-10'a kadar çalışsanız ki o kadar olmaz, pili bitmeyecek bir bilgisayar var. Pil ömrü bizden olumlu puan ve çok iyi bir puan aldı. Çünkü özellikle dizüstü bilgisayarlarda en önemli konulardan bir tanesi bu pil ömrü. Pil ömrü iyi olduğu zaman tabii ki daha çok ve daha e, uzun süreler kullanabiliyoruz. Bunun da altın özellikle çizeyim. Şimdi gelelim Huawei MacBook 14S'in fiyatına. İki tane fiyat vereceğim. Bir tanesi i5 işlemcili sürüm için, diğeri de i7 işlemcili sürüm için. Fiyatlar da şöyle belirlenmiş durumda. i5 işlemci için 13.999 TL bir fiyat varken, i7 işlemcili model içinde 14.999 yani arada binlik bir fark oluyor. 13.999 ve 14.999. Donanım özelliklerine. Dokunmatik ekran gibi fonksiyonlara ve diğer özelliklere baktığımızda fiyatın makul olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bu özelliklere sahip bir bilgisayar başka bir markada almaya kalksanız 3 aşağı 5 yukarı bu paraları ödemeniz gerekiyor arkadaşlar. O bakımdan hani sunduğu özellikler açısından değerlendirdiğimizde fiyatın makul olduğunu söylemek mümkün. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Huawei MacBook 14s hakkında bilgi vermeye çalıştık. İnceledik, özelliklerinden bahsettik. Kamerasından, işte hoparlöründen, şuradan, buradan anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Yine de merak ettiğiniz, sormak istediğiniz sorular olabilir. Yorumlar kısmında bize yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Youtube kanalımıza abone olun ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlardan takip etmeyi unutmayın. Bu arada özellikle altını çizeyim teknolojioku.com adresinde hepinizi bekliyoruz. Orada çok güzel teknoloji haberleriyle paylaşımlarımızı günlük olarak yaptığımızın altında özellikle çizeyim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.